Tekbir edelim Cenab-ı Hakk'ı, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe İlahe İll'Allah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahi'l-hamd. Sonra Resulü zişanına Salat selam edelim. Elfü elfü salat, elfü elfü selam. عليك وعلى عالك وصحابتك Türkçe anlayan insanımıza birkaç söz söylemek vacib oldu. Çünkü Günlerimiz acayip günler oldu ve acayip hadiseler meydana geldi ve insanlar birbirlerine düştü, birbirlerini Helak etmek yoluna düştü. Harfler, dertler insanları birbirine kırdırıyor. Bunun dışında, efendim, insanların tabii afat dedikleri, efendim. Cenzedeler, belveleler, kasır kvar, evnim, yangın var, tofam var, etrafı altısediyor, denizler kayıyor, kaynıyor. Bu içinde bulunduğumuz haller. Harfler bir hasa insanların birbirine karşı olan hınçlarını gösteriyor. İnsan insanı kabul etmiyor. Halbuki hepimiz cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahluk varız. Ne bize olan emir, birbirimizi efendim, saymak ve sevmektir. Birbirimizi saymamız ve sevmemiz, Cenab-ı Hakk'ı saymamız ve sevmemiz demektir. Cenab-ı Hak bunu istiyor. Ey kullarım, siz ben yarattım. Sizden bilinen gökyüzünden yer yüzüne Sizi yaratan benim. Doğru üst, inanınız, hakikatı söyleyiniz. Çünkü şeytan daima doğrudan sizi eğriyor Eri inançlara çekiyor. Neden? Şeytan insanlara düşmandır. İnsanların hayır etmelerini isteriz. Kim ki şeytana uyar, sonunda peşiman olur, helak olur, berbat olur. Efendim, ne dünyası kalır, ne de ahireti. Ey Türkçe anlayan Müslümanlar, veya insanlar. İnsanın şerefi inanmasıylendir. İnanan kimse şereflidir, inanmayan kimse şerefsizdir. Sen beğenmezsin. Beğenmezsen beğenme. Başka gelecek var. Şimdi bu içinde bulunduğumuz mübarek ay, Ramazan şerifdir. Müslümanların oruç tutması ile mübarek aydır. Bunu Türkçe anlayan insanlarımıza söylüyorum. Bu mübarek ay geldiğinde Cenab-ı Mevla buyuruyor, oruç tutunuz. Benim için. Namaz kılınız. Benim için. Hayır yapınız kendiniz için. Kaç nevi hayat vardır, kahvede oturanlara soruyorum. Kaç türlü hayat vardır? E şey, ne bilelim biz? Kaç türlü hayat var? Her şeyi bilin, onu ne bilmem bura? Bu kadar okudum. ya okuduğunu unuttum. Ey var. Biz her şey biliriz. Hayat kaç türlü söyle. Başınız yakından sonuna kadar. Sual bu. Ben bir efendim. Bu adam soruyorum. Kaç türlü hayat vardır. E, okutmadılar ki. Ona ey. zaten. Onları da öğretmemişler. Şimdi hayat, bir şerefli hayat, ikincisi rezil hayattır. Üçüncüsü var mı? Soruyorum bütün Türkçe anlayanlara. <gülüyor> Üçüncü hayat var mı? Olamaz. Ya şerefli hayat ya rezil hayat. Rezil yani hayat. Şerefli hayat şerefli yaşayan insanlar, şerefi bilen insanlar içindir. Şerefsiz hayat, insanlığını unutan ne yaptığını bilmeyen, canavarlaşan kimseler içindir. Cenab-ı Hak azametle buyuruyor, وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ Birbirinizi öldürmeyiniz. Hayat verici benim. En büyük günahdır. Bir kimseyi öldürmek. Ve bir hassa masum olan kimseleri öldürmek. Bu Cenab-ı Hak'ın adamını tahrik eden meseledir. Bir hassa masum insanları. Günahsız insanlar. Öldürmesi, bu en büyük günahtır. Cezalarını vereceğim diyor. Bırakmam, bırakmam. Şerefsiz insanlardır bunlar ki insanları efendim, durdukları yerde öldürürler. Top icat ettiler, tayyare icat ettiler. Yeryüzünde attıkları yetişmedi, gökyüzünde füze dedikleri bir cehennem aleti atıyor, ev bırakmıyor, insan bırakmıyor, çocuk bırakmıyor, yaşlı bırakmıyor, yem yiyecek bırakmıyor. İnsanlıktan bir şey bırakmadı. Bu nasıl medeniyetdir ki bu zamanın insan diyor biz biz medeniyiz. Böyle medeniyeti başınıza çalınız. Ney için bu vahşet diyor dinini bilmeyen Tanrısını. Allah'ı bilmeyen, Peygamberi tanımayan kimselerin efendim, şeytan felsefesi bunlar. Öldürün, hak sizindir. Hayır. Cenab-ı Hak tahzir ediyor, sakındırıyor. Evet. Her kim ki, salih amel yapar, müşafatını vereceğim. İyilik yapar, insan gibi yaşar. Yaratanını tanır, Peygamberi tanır, müşafatını vereceğim. insan ceza vereceğim. Benim cezam geldiğinde kimse karşı duramaz. Her gün işitiliyor. Yeryüzündeki harfler. O başka. Gökyüzünün gadabının eseri var. Gökyüzüne hükmeden Allah <gülüyor> yeryüzündeki insana gadaplıdır. İlahi gadaptır. Dinlemiyorlar. Şeytan arkasında koşturuyorlar. Ve onun için Sema'dan nadabının eseri olan zelzele veriyor, denizden zelzele uğradı, duyulmadı. Deniz zelzele olur, denizden dalga çıkar, memlekete lavuzunu götürür. Sen teknolojinle neye karşı gelmiyorsun? Ey insancık, ne kadar hukuk yok? ne düşünme Bir volkan patmamdır. Darmadanı ne diyor sana? Durdu sana. Gelin ateşi kim yakar? Dağları kimler pat, kim patlatır? Her gün görünüyor. İlahi kadab eseri, Allah'ın kadabının nişanları görülüyor her gün. Çünkü emrin tutmuyorlar, kasırgayla, tuhafıyla, zerreyle, yanık varla. Bu nereden? Semanın gel yüzündekiler olan. Adabının hiddetinin, şiddetinin nişanıdır. Sen mübarek Ramazan'da kahvede oturursun. Kalsana camiye gidesin, gitmem. Ama gitmem başına gelecek var. Kahvede ne işin var senin? Kahve bekçiliyeni yarattı Allah siz bre. Akılsız insanlar. Gece Orada burada rezil yerlerde gezerler. Ne için camiye gitmen? Aklına gelmez. Aklına gelmezse aklına getirecek ama. Bu çocuk bir adadır. Kıbrıs derim. Bir bir de <gülüyor> dünya miktarsında. Bak. Ateş almış dünya insan yakması değil ormanlar yanıyor nereden bu Kıbrıs'tan mı bu Düşünsene sana insan insan düşünür hayvan düşünmez ne oldunuz siz ne dersiniz kahvede? çıksanız da namazda gidersiniz ibadet edersiniz. Aman Ya Rabbi, değilsiniz. Bir gün bu gemi konağını su basıp alıp götürürse kim kurtaracak sizi? Burdakilere hitap bu. Evet. Gökyüzünün hiddetidir bu. Akıllanın. Dağı yerinden oynatırım, üzerinize düşürdürüm. Sakınınız. Gökyüzündeki Sultanın hükmünün her türlü insanoğluna göndereceğini onları terbiye etmek için göstereceği çok alametler var. Bugün doludur. Ey insan! Dikkat et, gökyüzü kadallıdır, öfkelidir. Ansızla geçerken başka bir taş düşer olduğun yerde kalırsın. Kasırgalar geliyor. Durdurabilir misin? Durdurma. Filan şehrin su baslı diyor. Bu kadar sene basması ne oldu? Edepsiz oldular da onun için. Edepsiz oldular. Mübarek Ramazanı bilemiyorlar. Ey Şeyh Efendi, biz biz iftar sofraları veriz. İftar sofralarınız kim iki mi brfdi sizler? Arayıp pakırlarını onlara siz öresiniz. Değil. Sofralar vurup da, efendim, iftar sofraları verir. Kim emretti size? Bak dolaş, evinde lokması olmayan insan çok var. Onlara ara, onlara ver. Yok, biz Mekke'deyiz ya Medine'deyiz. İftar sofrası. O iftar sofraların melaike başınıza döker. Bu tarafta, ateş içerisinde insanlar öldürülürken, vurulurken, efendim, nereye sığınacaklarını bilmez derken, sen o tarafta iftar sofrası. Filan kimse iftar sofrası verir, maşallah. Aç mıydı ki verdin? E gösteriş olsun, iftar sofrası. İftar sofrası bir şey yok İslam'da, evinde yersin, fazlasını fukaraya verilsin. Bunu yapmıyorlar. Hele bu bizim Türkçe anlayan milletimiz. Yanlış yola tevcih edilmiştir. İftar veriyoruz. İftar vermek emir değildir. Muhtaç olan lokması bulunmayan fukaraya verirsiniz, demir var. Değil sofra kurup da çeşit yemek verdik, iftar verdik diyesiniz. Yok yok, yanlış yol. Yanlış yol. Bu tarafta efendim, bir tayfa insan İnsan mıdır? Değil midir? Belli olmayan kavim. Mukaddes toprakları içindekilerle beraber altı üst ediyorlar. Siz susup duruyorsunuz. Siz filan kimseyi, filan partiyi kayıralım ve öldüreyim de uğraşırsınız. Bu olamaz. Kendinize geliniz. Ey Türkler ve Araplar, la havle ve la kuvvete illa illa'il Ali'l-Azim. SubhanAllah'il Ali'l-Azim. Kendi nefsimizi yalnız temize çıkartmıyoruz. Lakin hakikati söylemeye mecburuz. Söylüyoruz, Şam Memleketi, Halem Memleketi, Peygamberler diyarı top altına alan kimse. Bunlar hayır eder mi? Edemez. Bugün onlara sayarın bu yakıların üzerinde gelirse ne yapacaklar? Nereye kaçacaklar? فَا تَبِرُوا غَوْلِ الْأَفْسَارِ İbret alınız ey insanlar, görenler ibret alınız. İbret almazsanız başkalarına sizi ibret yapar Cenab-ı Hak. Ey Kıbrılılar, ey Türkiyeliler, ey Türkçe anlayanlar. Dikkat edin. Bu Kur'an-ı şanın. Kelamı kâdimin insanlara gösterdikleri yollar tehlikeli, tehlikesiz haberini bildiren bir sözlerdir. Kendinize sahip olmasını. kendine sahip değildir. Sahipsiz olan da hayvandır. İnsan değildir. Bitti. Başına gelecek var. Bu ada üstündesiniz. Bu ada üç defa denize batmıştır. Bir sallasa, yerine, suyun altına gitse nereye kaçacaksınız? Kangı daha çıkacaksınız? Ey Kıbrıs'taki yaşayan Türkler, Türkiye'de yaşayan Türkler, Müslüman'ın demeye utanan Türkler, Kızınız, kızanınız anadan doğma sokaklarda gelirken sizin nasıl şerefiniz vardır? Onların sebebinde başına felaket gelir. Kadına, kızına hükmedemeyen bir kavmin üzerine gelecek vardır. Bir tufan verir ve su içinde kaybolup giderler. Yazıklar olsun. Anadan doğma gibi sokaklarda giden kadınlara ve bunlara hükmedemeyen insanlara. Allah bizi affeylesin. Olayın bu kadar yetişir. Tövbe Ya Rabbi. Hava bu mevsimde böyle hava görünmez. Bu gökyüzünün Rabının işaretleridir. dir, bizden söylemesidir. Biz yapacağımız bir şeyimiz yok zaten. Yapabildiğimizi yapıyoruz. Lakin yapabildiğini yapamayanlara ihtardır bu. Ey Rabbim bize affet. Ey Rabbim bize doğru yol göstere. İnsanlarını gönder. Yalan. Tövbe Rabbi, Tövbe, ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Tövbe estağfurullah. Aman Ya Rabbi, Şan-ı Peygamber'in Hz. Muhammed Mustafa hürmetimiz bize sahip gönderdi. Bize insanlığımızı öğretecek, Sultan gönder, hükmedecek. Sultan gönder Ya Rabbi. Kadir Muhtelipsin, affeyle Allah'ım. Affeyle Allah, dinlemeyenler belki Ramazan'ın sonuna yetişemezsin. Oruç tut, namaz kıl, tövbe et, kurtulursun. Değilse gökyüzünün yakındır. Batırır da adayı aklının üstüne getirir. Tövbe ya Rabbi. aman ya Rabbi. Bu kadar nefesim yetişemeyim. Allah beni affeylesin, Allah beni affeylesin. Karısına kızanına hükmedemeyen insan, insan değildir. Söz dinlemeyen kadınlara da bir hastalık gelecek ki, çaresi bulunmayacak. Onlar, onlara da söyleriz bunu. Bu haber bize geldi. Aman Ya Rabbi. Tövbe Ya Rabbi. Tövbe. Aman Ya Rabbi. Aman Ya Rabbi. Estağfurullah. Neredesiniz müftiler? Neredesiniz kadılar? Neredesiniz nasihatçılar? Söyleyin, korkmayın. Bu fakir, ikiye bir ayağım değil, ikiye ayağım çukurdadır. Çağıracak da ne yapar? Ne yaptın ey kulum? Bana soracak, sana da soracak. Berekat burada Ümmühan Sultanımız var. Onun üzerine rahmet bizi gayrıyor. Yoksa batırıp gidecektik biz buradan. Akıllanın ey insanlar. Değilsa çekeceğiniz vardır. Aman ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Tövbe estağfurullah. Fatiha. Ben de anlayayım, siz de anlayasın. Gece hayatını durdurunuz ey insanlar. Yoksa Avrupalıya halal bize haram değil, hepsine haramdır gece hayat. Vazgeçin, evize namazını tutup evize giriniz. Başında bir şey gelmez, hayır gelir. Değilse çekeceğiniz vardır. Allah beni affetsin, siz de affetsin. Ne diyelim başka, Ya Rabbi. Tövbe Ya Rabbi. Tövbe Ya Rabbi. Tövbe Aman Ya Rabbi. Elhamdülillah Ümmühan Sultanımızın bereketine. afat geri çekiliyor. Yoksa çoktan batıracaktı burayı. Dağları yıksa nereye kaçacaksınız ey insacıklar? Tövbe Ya Rabbi. Aklınız, fikriniz Bina yapmakta. Aklı fikri milletin zinanın arkasında. Kıyamete yakın diyor. Söylesenize hocalar, min alamet Bina yeksürül bina ve yeksürül zina. Hocalar ne söylemezsiniz ki? min alamati s-sa'a kethretu'l-bina ve kethretu'l-zina. Doldu dünya, ne tembi etmezsiniz? Ey hükümet olan adamlar! Ne seslenmezsiniz? Başınıza gelecek var. Başınıza gelecek var. Bu fakir kadar söyledi, sakındırdı. Belki kısmetse yarını sağsam gene söylerim, çeşit türlüsünü söylerim, aklımızı başımıza getirelim.